Negroli'ye ait bu mifer birçok farklı açıdan oldukça ilgi çekici. Bu miferin rütbesi yüksek bir adam için yapıldığı düşünülüyor. Örneğin, fethettiği bir şehre giriş yaparken takması için yapılmış olabilir. Büyük ihtimalle de yakından incelenmek üzere yapılmış olmalı. Rönesans döneminde, saraylıların bu mifer hakkında tartıştıkları bir sahne gözünüzde canlanabiliyor. Onlar zırhların yapısını anlıyorlardı. Bu yüzden de kalitesinin farkındaydılar. Bu mifer, yekpare, orta karbonlu çelik bir plakadan yapılmış. Rölyefler o kadar yoğun ve derin ki, mifer plakasının kendisi kaybolmuş gibi. Sanki bağımsız bir heykelle karşı karşıyayız. Rölyefler ilk olarak içeriden dışarıya doğru dövülerek oluşturulmuş. Dışarıya doğru ittirilen metale daha sonra keskiler ile diğer taraftan şekil verilmiş. Tasarımda klasik öğelerden esinlenilmiş. Sirenin kuyruğu miferin arka tarafına doğru uzayıp ikiye ayrılıyor ve iki kalın akantus yoncası şeklinde kıvrılıyor. Dallar ve yapraklar her iki tarafa da yayılıyor. Ve en sonunda da bunlar... İçinden küçük bir meleğin çıktığı bir çiçek ile bitiyor. Bu tasarımda birlik ve öğeler arasında bağlantılar var. Miferin arkasındaki maske bile sanki doğal olarak ortaya çıkmış gibi duruyor. Bize dilini çıkarmış korkunç bir yüz görüyoruz. Tam miferin yanından ayrılırken yapılan bir şaka gibi. Bu mifer bence nesnel amacından öteye gitmiş bir obje geldiği kültürün bir sembolü olmuş. Aynı zamanda bunu yapan sanatçının yeteneğini, el becerisini ve klasik öğeleri 16. yüzyıl tarzında başarılı şekilde uyarlayışını bize gösteriyor. Filippo adını miferin önüne koyacak kadar da cesurmuş ve eserin sahibi olduğunu ifade etmekten de çekinmemiş. Anlaşılan bu miferin sahibi de Filippo'nun bu üstün yeteneklerine ve hünerli işçiliğine saygıyla bakıyormuş.